Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sunar. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli 2. Bölüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze Devlet Su İşleri Tarihi Su İşleri Teşkilatı etüdü henüz başlangıcındadır.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 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan kuruluşu kuruluşuyla ilgili ilk yasa, Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 22 Temmuz 1925'te çıkarılmıştır. Bu kanunla Nafia Vekili Süleyman Bey Başkanlığı'nda Türkiye 12 idareye bölünür. Aynı yıl Umur-u Nafia Müdüriyet Umumiyesi'ne bağlı bir Sular Fen Heyeti Müdürlüğü kurularak, Bursa, Adana, Ankara, Edirne ve İzmir Su İşleri Müdürlükleri kurulmuştur.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 Su İşleri Teşkilatı 1953 yılında yeniden düzenlenme yoluna gitmiş ve 18 Aralık 1954 tarihinde 6200 sayılı kanunla yetkileri artırılarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe sahip Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.